Bin yılların tutkusunu paylaşalım şu anda sizinle. İnsanlığın varoluştan beri bıkıp usanmadan aradığı ölümsüzlüğün sırrını birlikte çözelim ve sonsuzluğun kapısına ilerleyelim. Ne dersiniz? Lokman hekimin elinden tutulan o nebatın peşinde değiliz. Denizler, derdiyalar aşıp, Musa'nın mecmu bahreynini, İskender'in ölümsüzlük Çeşmesi'ni aramıyoruz bugün. Zülkarney'in kararlılıklar Ülkesi çok uzak bir sefer. Dağlar gezip Kılgamış'ın ellerinden bir yılanın kapı verdiği o otun peşinemiz. Hiç değiliz. Seyahatimiz çok daha yakın. Kalplere doğru bir yolculuk. Şu kısacık anda hep birlikte ölümsüzlüğün sırrı için yola çıkıyoruz ne derseniz. Vakıflar Haftası. Vakıf kültürdür, medeniyettir, tarihtir, vakıf her şeydir. Evet bugün 9 Mayıs 2022 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vakıflar Haftası dolayısıyla önemli bir etkinlik gerçekleşecek. Şu an Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Camii'ndeyiz. Millet Kütüphanesi Millet Camii ve önümüzde de Kongre Merkezi var. Türkiye'nin birçok bölgesinden vakıf başkanları buraya toplanıyorlar. Ve saat 20'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın vakıf taraftası dolayısıyla evet. e, gerçekleştireceği konuşmayı dinleyeceğiz. Görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vakıflar haftası etkinliği için bulunuyoruz. 9 Mayıs 2022. ve Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen vakıf başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'ndeyiz. Şu an kutlama hazırlıkları devam ediyor. Vakıf başkanlarıyla görüşüyoruz. Belgesel görüntülerimiz var. Sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ki vakıf etkinliğini, vakıflar haftası etkinliğini birlikte izliyoruz. Ülkemizin en köklü kurumlarından olan vakıflar Anadolu topraklarında kökleri 1048'de bu yıl Anlat'ın da yaptığımız basimlerde atıldı. Vakıf geleneğini, medeniyetini, gelecek nesillere aktarmayı kendine görev edilmiş, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, varlığı paylaşmak ve sevinci bölüşmek bilincini topluma aşınılmayı düstur edilmiş kadim bir kurumumuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak atalarımızın mirasını hayli hizmetlerle devam ettirmek, onların adlarını yaşatmak, doğa kapılarının öldükten sonra da kapanmaması için hizmet ateşinin harında yüreklerimizi ısıtarak ecdada olan borcumuzu yerine getirmenin gayreti ve çabası içindeyiz. Bugüne kadar aramızdan ayınan değerli vakıf kurucularımıza, çalışanlarımıza, bağışçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şahit olsun, mekanlara cennet olsun diyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız ve heyecanımızı bizimle paylaştığınız için de başta zathaniniz olmak üzere hepinize minnet ve şükranlarınızı ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a mühendim. El aldı satır burahan ve yol olduğu yüzyıl sonra Anadolu. 1048'li tarih. Kapılarını açtığında Anadolu iyilik, merhamet, şefkatle çoktan çatı olmuştu vakıf Barışla dolu O el Peygamber Efendimizin elleriydi Çöl ortasında açtığı bir kuyudan akıtmıştı şefkatini Selçuklu Devleti yaydı Osmanlı Devleti olgunlaştırdı bu emaneti Zirveye taşıdı Vakıf Medeniyetini. Hem bu doğumun kutlanması, hem de yükselişin sürekliliğini temin etmek adına Vakıf Haftası adı altında amaçlarımıza, düstur ve şiarımıza dair hafızalarımızı taze ediyoruz. Kitlelere ulaşarak Vakıf bilincinin yaygınlaşmasını, ve benzemesini sağlamanın, farkındalık oluşturmanın gayreti içindeyiz. 1983'te vakıf haftasının ilk kez kutlanmasıyla adım atılan bu yolda 40. yıla erişmiş durumdayız. Asırları gelene bırakan vakıf geleneğimizle kıyaslandığında çok kısa bir süre gibi gözükse de bu mirası yaşatma iradesinin gücünü ve kararlılığını göstermesi açısından takdir edilen bir sürekli olduğunu düşünüyorum. Saygıdeğer mesafimler. Rakamlar elbette önemli. Genel müdürlüğümüzün 2002'de espara ettiği esas sayısı 46'dır. 2002'den bu yılın Nisan ayında içine katarak söylüyorum. Son 20 yılda restore edilen eser sayısı ise 5680 olmuştur. Yani yıl başına ortalama 284 eser restore edilmiş ki bu 2002 ile kıyaslandığında 6 katından daha fazla bir artışa karşılık gelmektedir. Yani. Eğitim desteği verdiğimiz öğrenci sayısında 7 kat artış Ramazan hizmetleri, sağlık hizmetleri yurtdışı yardımları gibi hemen her başlıkta daha fazla insanın hayatına daha güçlü bir şekilde dokunuyoruz. Vakıf medeniyeti Osmanlı Devleti ile eş olmuş muhteşem bir coğrafyada taş üstüne taş koyarak büyüyor, yayılıyor. Göz nurlarının uğruna derin nefeslerin Uzun ömürlerin, sadece Allah rızası için beylenemeklerin emin bekçisi oldu vakıflar. Evkaf Nezaretinden Evkaf Umum Müdürlüğü'ne bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gelen tarihi yolda eller değişse de o ellerin taşıdığı sorumluluk hiç değişmedi. Eğitimden sağlığa, yardımlaşmadan paylaşmaya pek çok alanda faaliyet yürüten vakıflarımız asırlardır geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmekte, faaliyetlerini devam ettirmektedir. Vakıf hizmetlerinin esasını, Allah rızasını kazanmak gayesi oluşturur. Cumhuriyet döneminde de yaşanan ihmallere rağmen, bu mirasa sahip çıkılmıştır. Bilindiği gibi, vakıf senetlerinde, vakıf mallarının gayesi haricinde kullanılmasına karşı çok ağır beddualar vardır. Akıl, vicdan ve inanç sahibi hiç kimsenin bu bedduaları görüp de vakıf malına en uzatması istismara ve gaspa yeltenmesi mümkün değildir. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Osmanlı coğrafyası'ndaki 60 bin mazbut vakfın temsilcisi olarak maziden Atiye kurduğumuz köprünün yaşatılmasından sorumludur. Hükümetlerimiz döneminde geçmişteki ihmalleri telafi edecek çok önemli adımlar oldu. Son 20 yılda 6,5 milyar liralık bir kaynakla 5670 vakıf varlığının restorasyonunu ve onarımını gerçekleştirdik. Hala 110 vakıf varlığının restorasyonu da sürüyor. Biraz önce de zaten en sayın genel müdürümüz hem de sayın bakanımız detaylarını paylaştılar. Sınırlarımız dışında restore ettirdiğimiz 25 vakıf eseri ve çalışmaları devam eden 13 projeyle bu konudaki sorumluluklarımızı yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz iş insanlarımızın kurdukları vakıflarla ülkemizin dört bir yanında inşa ettirdikleri okulları, yurtları, camileri, aşerlerini, kültür merkezlerini gördükçe, yetiştirdikleri gençlerle karşılaştıkça hepsiyle ayrı ayrı gururluyoruz. Bizim kültürümüzde başka hiçbir yerde rastlayamayacağınız bir vakıf insanı, kavramı vardır. Yumuşak gönüllü, fedakar, merhametli, yağmur gibi bereketli, güneş gibi aydınlık ve sıcak insanı tarif eden bu kavramı yaşattığımız sürece Allah'ın izniyle kimse bu millete zarar vermez. Her kim ki varlığını bırakmıştır son nefesinden önce ebede Elaziz'in yolunda amel defteri açıktır. Her kim ki vakfedileni korur, yaşatır ve çoğaltırsa Allah'ın nezdinde duası daimdir. Vakfet, yaşat, yaşa. Prof. Doktor Sayın Aykut Özdağ'a denir, ödülünü almak üzere salona davet ediyoruz, teşekkür ediyoruz ve bitiyoruz. Bakıp insan ödülle layık görülen iş adamı Sayın Mehmet Yıldız adına ödülünü almak üzere oğlu Sayın Hüseyin Yıldız'ı huzurlarımıza davet ediyoruz. <gülüyor> Bakıp insan ödülle almak üzere ay yapım idare yapım Sayın Sayın Tolga Nerimenci huzurlarımıza davet ediyoruz. Her <gülüyor> iki birisi beyim. Bugün değerli konsem bakıp insanlığa dâhil görülen Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Esra Macaroğlu Akgül'ü ödülle almak üzere huzurlarımıza davet ediyorum Profesör Doktor Sayın Esra Macaroğlu Akgül'ü tebrik ediyorum. Efendim, 9 Mayıs Vakıflar Haftası'nın başladığı gün. Sizi bir cümle, birkaç cümleyle tanıyalım evet. ve duygularınızı alalım vakıflarla ilgili. Ad Adnanel Vakıflar Meclisi üyesi, 35 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Vakıf, e ecdadımızın bize bırakmış olduğu bir emanettir. Vakıf malı, devlet malı değil, bir emanet malıdır. Bizim e bunlara sahip çıkıp, bizden sonraki nesillere bunu en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor. Ve bunlara her zaman sahip çıkmak için... Kendi nesillerimize de bunun bilincini aşılayıp onlara öğretmemiz gerekiyor. Ne söylersiniz vakıf kurmak isteyen birçok insanımız var. Şimdi şöyle vakıf ben o dairede 13 sene görev yaptım. Vakıf kurmak yani yani şöyle söyleyeyim bir şeyi kendinden çıkarıp Allah'ın mülküne etmektir. Onun için de vakıf kuracak kişilerin... Hayır-hesenat kapısının kapanmaması için yani kurulması çok elzem bir şey. Eğer varsa mal varlığı ve bir e, amacı bu doğrultuda vakıf kurmasını öneririm. Kuracaklara da yani her zaman yardımcı olmayı isterim. Çok Çünkü güzel. ucunda hayır var. O kuracak kişilerin yapacağı hayırlardan biz de nasipleniz inşallah. Dursun Topaloğlu, vakıf bizim medeniyetimizin temel direklerindendir medeniyetimizin oluşumunun en önemli varlıklarıdır vakıf eserleri. Bu konuda e, gerek genel müdürlük, vakıflar genel müdürlüğü, gerekse sivil toplum kuruluşları e, çalışmalar yürütmektedirler. Yalnız sivil toplum kuruluşları ayağı biraz zayıf. Bu noktada e, vakıf eserlerinin, e, ...tespiti, tescili, e, ihyası hususunda e, gayret sarf etmeliyiz. E, bu noktada özellikle son 20 yıldır çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. E, daha ama bunlar işin tamamı değil, yürütmeye, e, yeni eserler ihya etmeye... Hepimiz gayret etmeliyiz. İsmim Ahmet Denizkök, Emekli Vakıflar Meclisi üyesiyim. Ee, bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Ee, bunu şöyle e, herkesin açık anlayabileceği şekilde şöyle ifade etmem gerekirse, e, efendim e, şu anki devlet e, şekillendirilmesinde, görevlendirilmesinde yollar, köprüler, hastaneler, efendim bayındırlık hizmetleri devlet tarafından yapılıyor. Önceden vakıflar tarafından yapılıyordu. Dolayısıyla bir hayır eseri yapıldığı zaman yapılırken, bu hayır eserinin kıyamete kadar işlevini devam ettirebilmesi için onun yanına, onun arkasına da o gelir getirici bir takım emlaklar bağışlanıyordu, vakfediliyordu. Böylece vakıf hayatiyetini yüzyıllar boyu devam ettiriyordu. Efendim ben Ahmet Özer, Vakıflar Meclisi üyesiyim. Bu hafta Vakıflar Haftası biliyorsunuz. Ecdadımız yüzyıllar öncesinden insanlara hizmet etme maksadıyla vakıf eserleri meydana getirmişler. Onları insanların hizmetine sunmuşlar. Çünkü Peygamber aleyhisselam buyurmuş ki insanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. Bu düsturla yüzlerce binlerce vakıf eserleri meydana getirilmiş ve insanlarımız bu vakıflardan hizmet almışlar, devam ettirmişler bu vakıfları da. Şimdi biz de vakıflar meclisi olarak bu eserlerin ortaya çıkarılması ve ortaya çıkarıldıktan sonra da hizmetine devam edebilecek şekilde oluşturduk. E, bu unsurların ortaya çıkması devam edebilecek şekilde gerek maddi yönünün, gerekse diğer insani yönetim yönünün e, düzeltilmesi konusunda, düzgün yönetilmesi konusunda da vakıflar meclisi olarak çalışmalar yapıyoruz. Bununla beraber vakıf eserlerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte yeni eserler e, ortaya çıkarılması, yeni vakıfların kurulması. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselamın insanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir düsturunun kıyamete kadar... Devam edebilmesi yönünde çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Ben vakıf haftasının tüm insanlığımıza hayırlı olmasını diliyor. Size de teşekkür ediyorum bu güzel röportaj için. Vakıflar her şeyden önce bir sivil toplum kuruluşu olarak da bir toplumda dinamik oluşturmaktadır. Ancak Türkiye'de şöyle bir sorun var. Vakıflar artık Türkiye'de kamu eliyle yapılır hale gelmesinin de bir takım sıkıntılarını yaşamaktadır ki, Belediyelerin, kamunun tahsis ettiği imkanlarla e, vakıfçılık yapmak tabii vakıfçılığın ruhuna aykırı. Zira e, vakıf demek Allah rızası için bir şey vakfetmek, o uğurda malını mülkünü vakfetmek anlamındadır ki e, kamunun veya belediyelerin elindeki mal varlıklarıyla bu işin yapması ben sıkıntılı buluyorum. Bir. İkincisi e, vakıflar 1048'de ilk vakfiye ürettiğimiz, Anadolu'da ilk vakfiye ürettiğimiz tarihten itibaren e, toplum açısından ve sosyal yaşam açısından çok önemli olmuştur. Medeniyetimiz açısından çok önemlidir. Bunun içindir ki hep devletin en tepesine bağlanmıştır. En tepesi tarafından himaye edilmiştir, korunmuştur. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte maalesef bakanlık düzeyine bir tenzil rütbe şeklinde indirilmiştir ki bunun şöyle sakıncalı olacaktır. Zaman içerisinde şimdi olmasa bile ileride Kamunun alt kademesinde bürokrasinin vakıflar üzerinde vakıf taşınmazları mallar üzerinde tahkim kurmalarını sağlayacaktır. Bunun için biz vakıfçılar olarak bir an önce bundan dönülmesini ve yine vakıf medeniyetimizin varlığımızın devletin en tepes tarafından korunmasını talep ediyoruz. Şimdi kendi vakfımızdan yola çıkarak gerçekten vakıf dediğiniz zaman vakıf bilincini biz gençlerimize yerleştirmemiz lazım. Yani gençlerimize öğretmemiz lazım vakıflar. Türkiye'deki e, en önemli makamlardan bir tanesi. Çünkü ecdat yadikarı e, eserler var, ecdat yadikarı yerler var. Ve bu vakfedilen yerler, insanlar kendi mallarını vakfetmişler. Bunu gençlere mesela gittiğimiz yerlerde gençlere sorduğumuz zaman gençler bilmiyorlar bunları. İnsanlar miras olarak bırakmamış. Bu gayrimenkullarını, varlıklarını hep vakfetmişler ki e, topluma, insanlığa faydalı olsun diye vakfetmişler. Biz bunların önemini gençlere anlatmamız lazım. Yani bu vakıfları biz nasıl daha fazla koruyabiliriz, nasıl daha fazla komşuluk ilişkisi, insanlık ilişkisi içinde bulunup bunlara yardım edebiliriz diye bu vakıfları daha da büyük, daha fazla kurumsallaştırmamız lazım. Ben bu bilinçle buradayım bu bilinci de inşallah oturtmak istiyoruz. Bu e, mülhak vakıfları özellikle hani yöneticilerine göre değil de vakfın kuruluş amacına göre e, ileriye dönük nasıl bırakabiliriz? Bunu be becerebilirsek, biz bir katkı sağlayabilirsek, bizden sonra gelenler bir katkı sağlarsa bunu inşallah oturturuz. Bu amaçla yani e, çalışmalarımızı bu amaçla yapıyoruz ama e, vakıf e, gerçekten e, bizim ecdadımızın Türkiye bıraktığı bize bir eser bir armağan daha doğrusu ee, önemli yerler, önemli mevkiler önemli makamlar, önemli eserler bunları koruyup kollamak hepimizin görevi insanlığın görevi çünkü e, bunlardan e, herkes faydalanıyor hepimiz faydalanacağız bugün ben buradaysam e, belli bir durumdaysam yarın ne olacağım belli değil ben de bu vakfın Aş evinden veya işte dağıtılan yiyeceğinden faydalanabilirim. E, öyle vakıflarımız var ki yani insanlığın aklına gelmeyecek. Mesela Türkiye'de bir ilk sayılacak bizim sadece amalara yardım eden e, bir hayratımız var. Ha, Sizin hayır edelim. şartımız var tabii. E, bazı vakıflarımızın kuşlara yem olarak dağıtılacak e, diye e, vakfettiği yerler var. İşte ne bileyim e, camilerin avlusunun süpürülmesi veya kuşlara su bırakılması'nın e, şey için, için sağlanması mı? için vakfedilen vakıflar var. Yani çok değişik vakıflar var. Bu hepsi her zaman mesela illa Kur'an okutulacak veya Yasin okutulacak bu değil. İnsanlığa da e, vatandaşa da hizmet edecek vakıflarımız var. Bu vakıfları bizim koruyup kollamamız lazım. Çok İnşallah başarılı oluruz. İnşallah gelecek nesilde gençlerimiz de bu vakıfın amacını, ehemmiyetini öğrenir, bilir ve ona göre davranır. Ben teşekkür ederim size.